Bugün benim Yavuz Şen ve Dilek Yıldız kardeşlerimden çok güzel hediyelerim var. Çok teşekkür ediyorum size. Böyle yüreği güzel, kendi güzel. Canlarım benim. Ablalarını unutmamışlar. Bana hediye hazırlamışlar şöyle. Rüzak kanala da getirdiler. Şöyle sizinle beraber açayım. Ne yollamış Dilek Yıldız ve Yavuz Şen kardeşim. Şöyle çok güzel boncuktan. Melisa Coşkun yazan bir anahtarlık yapmışlar. Bakar mısınız Yusuf Hocam ne kadar güzel. Çok tatlısınız hakikaten. Ne diyeceğimi bilemeden şöyle bana çok güzel de bir gül yollamışlar. İçerisinde bir mektubum var. Merak ettim ne yazmışlar. Ya yani çok düşüncelisiniz hakikaten. Çok teşekkür ederim. Sizler benim için çiçeksiniz. Yalçın ve Dilek yıldız'a çok teşekkür ederim. Bakalım mesajlarında ne var. Ben Dilek ablacığım elemeyi bir hediye gönderdim sana. Ee mı çok kabul et. Çiçek arkadaşım Yalışen'den demiş. Çok teşekkür ederim. O kadar güzelsiniz ki. Sizi o kadar seviyorum ki. İnsan bazen sevgisini sözcüklere dökemiyor. Çünkü sözcükler kifayetsiz kalıyor. Sizler de benim için öylesiniz. Biliyorsunuz özellikle benim için Melisa'yla e yaşama dair engelli kardeşlerimin sesini duyurdukları bir platform. Her zaman için sizlerleyim. Her zaman için sizin yanınızdayım. Sizin için yapılabilecek ne varsa yapmaya da hazırım. Yalışan dün bana ulaştığında şunu da söylemişti. Değerli valimiz için de bir hediye hazırladığını söylemişti. Onu da sayın valimize ulaştırmak istediğini eklemişti. İnşallah hediyesinde valimize Ulaşırız. Tekrar hediyeler için çok teşekkür ediyorum. Şöyle güzel gülü ve şu anahtarlık için Dilek Yıldız kardeşim yapmış. Canlarım benim tekrar çok teşekkür ediyorum.